istiyorum. Aşırı şüphecilik, psikiyatrik hastalık belirtisi midir? E, buna da hiç şüphesiz şeklinde cevap vereyim. E, i̇nsanlar neden şüphe eder? E, zorlanmalı şartlarda şüphe ederler. Diyelim bir göçmen bulunduğu yeni ülkede e, çok fazla şüphelenebilir. Çünkü canının, malının, e, çocuklarının emniyetinin tehdit altında olduğunu hissedip Çevreye karşı daha dikkatli davranmak zorunda hissedebilir. Bu bir yere kadar anlamlıdır. Ne bileyim insan yeni evlendiğinde henüz daha eşini yeterince tartmadığında, kadın erkeği, erkek kadını tartmayıp tanımadığında sadakatinden bir düzeyde şüpheli davranıp, kontrolcü davranabilir. Veya e, yeni iki ortak birbirleriyle çalışırken, ortaklığa yeterince sadık olup olmadıkları konusunda daha dikkatli davranmaya çalışabilirler. Fakat her konuda aşırı şüphelenme, her bulunduğumuz yerde kameralar tarafından takip edildiğimizi, sürekli sesimizin kaydedildiğini, birilerinin sürekli bize kumpas kurduğunu, birilerinin sürekli bizi fişlediğini, gerçi bugünün Türkiye'si için çok sürpriz değil. İnsanlar, 15 Temmuz'da ve sonrasında gelişen olaylarda yüz binlerce insan geçmişte fişlendikleri için işlerinden oldular bunu da gördük. Ama bununla birlikte aşırı şüpheciliğin çoğu zaman ya paranoyit kişilik özelliği ya da bir psikiyatrik hastalığın yani hezeyanlı bozukluk, paranoya dediğimiz ya da diğer psikozların yani şizofreni gibi hastalıkların etkisinde olduklarını veya hasta olabileceklerini Düşündürtmeli. Yine fazlaca esrar kullanımının da insanda şüpheciliğe yol açtığı biliniyor. Alkol kullanımı da özellikle eşlerin sadakati hususunda e, alkoliklerin daha hangi olduğunu daha çok boş şüpheler ürettiklerini biliyoruz. Sonuç olarak aşırı şüphecilik bir psikiyatrik hastalık belirtisi olabilir ve mutlaka e, bir Klinik dikkatle hastanın hayatında başka şeylerin, kişinin hayatında başka şeylerin aksayıp aksamadığı konusu değerlendirilmelidir. Eğer aksıyorsa hastalık diye düşünülüp tedaviye gidilmelidir.